Laplace dönüşümleri yapmaya devam edelim. Böylece Laplace dönüşümü tablolarındaki ifadelerin nereden gelmiş olduğunu görürüz ve konunun matematiğine de alışırız. Bu aslında analizin ikinci dönem konusu ama konuyu alışmak adına yapalım. Şimdi Laplace dönüşümünün tanımını baştan yazalım. Süslü L'miz gelsin. t cinsinden bir fonksiyonun Laplace dönüşümü eşittir sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı fonksiyonumuzun has olmayan integrali. Çarpı t cinsinden fonksiyonumuz dt. Şimdi bir başka Laplace dönüşümü yapalım. e üzeri a t'nin Laplace dönüşümünü bulalım. e üzeri a t'nin Laplace dönüşümü. Laplace dönüşümü tanımına koyalım. Bizim için iyi bir integral pratiği olacak, özellikle kısmi integral. Neredeyse her Laplace dönüşümü sorusu kısmi integral sorusuna dönüşüyor. Kısma integrali çok zaman önce çarpım kuralının tersi olarak öğrenmiştik. Neyse, bu sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı e üzeri t'nin integrali öyle değil mi? Bu ft dt. Burada üstleri topluyoruz çünkü tabanlar aynı. Sıfırdan sonsuza e üzeri a eksi st dt'nin integrali. Bunun ters türevi nedir? Bu neye eşittir? t'ye göre a eksi s sabit. Öyle değil mi? Dışarıya alabiliriz o zaman. 1 bölü a eksi s çarpı e üzeri a eksi st. Bunun t sonsuza giderken değerini ve veya limitini bulacağız. Ve t eşittir 0 için değerini çıkaracağız. Bunu parantez içinde de bırakabilirdim ama sadece bir sabit öyle değil mi? Bunlarda t yok. Onun için dışarıya alabilirim. Bu eşittir. 1 bölü a eksi s çarpı, şimdi t sonsuz olduğundaki değeri bulmamız gerekiyor. Sonsuzdaki limit nedir? Burada iki durum var, öyle değil mi? Bu üs yani a eksi s pozitif ise, a eksi s sıfırdan büyükse ne olur? Sonsuza yaklaştıkça, e üzeri sonsuz gittikçe büyür, değil mi? Çünkü e'yi sonsuz büyüklükte pozitif bir üsse alıyoruz. Yani bir cevap bulamıyoruz. Has olmayan integral çözerken, sonsuzdaki limiti aldığımızda sayı çıkmıyorsa, has olmayan integralin ıraksadığı sonucuna varırız. Yani limit yoktur. Laplace dönüşümü, a eksi s 0'dan büyükse veya as'den büyükse tanımsızdır. a eksi s 0'dan küçükse peki ne olur? Bu da negatif bir sayı olur, öyle değil mi? e'yi eksi sonsuz kuvvetini alırsak, bu bir sayıya yaklaşır, 0'a yaklaşır. Bunu bir önceki videoda görmüştük e üzeri eksi sonsuz sıfıra yaklaşır, e üzeri artı sonsuz da sonsuzdur. Yani bu yakınsamaz. Neyse, a eksi s'nin sıfırdan küçük veya a'nın s'den küçük olduğunu varsayarsam, has olmayan integral bir sayıya yakınsar. a eksi s sıfırdan küçükse, bu negatif bir sayı olur. e üzeri a eksi s çarpı t, t sonsuza giderken sıfır olur. eksi bu integralin sıfırdaki değeri. Bunun 0'daki değeri nedir? t eşittir 0. Bunun tamamı e üzeri 0, yani 1 olur. Geriye ne kalır? Eksi 1 bölü a eksi s. Bu da 1 bölü s eksi a'ya eşit. Laplace dönüşüm tablosundaki yeni kaydımızı bulduk. İşte Laplace dönüşümü. e üzeri a t'nin Laplace dönüşümü eşittir 1 bölü s eksi a. s'nin a'dan büyük olduğunu varsayarsak. S a'dan büyükse veya a S'den küçükse bu doğru. İki türlü de düşünebilirsiniz. Laplace dönüşüm tablosundaki ikinci kaydımız böyle. Bir önceki kaydımızda, bir önceki videomuzda bağlantı oluşturabiliriz, öyle değil mi? Laplace dönüşüm tablosuna ilk ne yazmıştık? 1'in Laplace dönüşümü eşittir 1 bölü S. 1 e üzeri 0 ile aynı değil miydi? Yani şöyle de diyebilirdik. 1'in Laplace dönüşümü eşittir e üzeri 0 çarpı t, öyle değil mi? Bu da 1 bölü s'ye eşit. Dönüşüm formülünün tutarlı olduğunu görmüş olduk. Hatırlarsanız, s'nin 0'dan büyük olması şartını koşmuştuk, öyle değil mi? Bu örnekte, s'nin 0'dan büyük olduğunu varsaymıştık. Burada yine, s'nin 0'dan büyük olduğunu söylüyoruz. Bu, şununla tutarlı, öyle değil mi? Çünkü, A0 a 0'a eşitse, e üzeri 0'ın Laplace dönüşümü 1 bölü s eksi 0. Bu da sadece 1 bölü s demek. Burada tabi s'nin sıfırdan büyük olduğunu varsaymamız gerekiyor. Yani Laplace dönüşüm tablosundaki bu iki şey aslında aynı. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Laplace dönüşümü tablosunu oluşturmaya devam edeceğiz. Birkaç video sonra bu dönüşümlerin değişik diferansiyel denklem tiplerini çözmekte ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Yakında görüşmek dileğiyle.